Boşa gitti bunca hece Sensiz geçti onca gece Her gün düştüm her gün yine Yıldızlar söndü kalbim ille Boşa gitti bunca hece Sensiz geçti onca gece geçti onca gece Her gün düştüm her gün yine Yıldızlar söndü kalbim ille Ellerime bulaştı kan gibi aşk Bad trip love İkimizi göklere yaz baby nice Takılalım vice Kıllara pais, childy girl once good you size Okay she want it, I can't give on it Yok ki hiç değil mi, baby girl love it Kadınımsın sen benim bebeğim ilaç benim tek your pill and roll it and it falls okay. Boşa gittik bunca hece Sensiz geçti onca gece Her gün düştüm her gün yine Yıldızlar söndü kalbim ile Boşa gitti bunca hece Sensiz geçti onca gece her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 Günlimle, yıldızlar söndü kalbi